Yerel bir hastane çekiliş düzenliyor, kişi başı çekilişe katılım ücreti aşağıdaki ifadeyle gösteriliyor. 5T artı 3 ya da 5 çarpı T artı 3. Burada T bu arada bir kişinin satın aldığı bilet sayısını ifade ediyor. T'nin 1'e, 8'e ve 10'a eşit olması durumları için denklemi çözelim. İlk olarak T'nin 1'e eşit olduğu durumu ele alalım. Böylece denklemimiz ne olacak? 5 çarpı 1. Artı 3 şeklinde yazılıyor ve işlem önceliği kuralından biliyoruz ki önce çarpmayı daha sonra ise toplama işlemini yapıyoruz. Yani parantez içinde 5 çarpı 1 artı 3. 5 artı 3 bu da eşittir 8. Şimdi t'nin 8'e eşit olması durumunu ele alıyoruz ve böylece bu sefer de denklemi parantez içinde 5 çarpı 8 artı 3 şeklinde yazıyoruz ve bu da 40 artı 3'ten 43'e eşit oluyor. Şimdi ise t'nin 10'a eşit olduğu son duruma bakıyoruz. Elimizde parantez içinde 5 çarpı 10 artı 3 denklemi var. Bu da 50 artı 3'ten 53'e eşit olur. Böylece soruyu çözmüş oluruz. Hoşçakalın.